Merhaba sevgilim hep tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın 1250 liraya sattığı Thunderbolt 3 Pro Cable isimli kabloya yakından bakıyoruz 1239 doğru fiyat arkadaşlar Bak o fiyatı verince bir açılmak istemiyorum Sen... Tamam 1300 lirada böyle de bantlamayın bunu ya Yok 1300 liranın bandı sağlam olur Valla 50 liralık kabloyu alın bak Bant bile koymuyorlar <gülüyor> O kutuya ben şu an kutuya 300 lira verdim. O. Hani sticker'lar nerede yok? Aa. Bir hocam. sticker bekliyorduk be Applecığım ya. Tamam atıyorum bunu. Allah atma blok koydun At oğlum? Yalnız güzel sarmışlar. Çok hocam. güzel sarılmış. Burada en az 1000 liralık emek var. Kabloda 5 lira desen. Ooo hocam bir dokun. Alır hocam lan bayağı. Be. Maşallah. Şöyle evet kutu açılışımızın sonuna geldik <gülüyor> arkadaşlar. Şu gördüğünüz kablo 1300 TL. Şimdi bir dakika abi 1300 TL, 1300 TL de durduk da neden 1300 TL? Bunun bir mantıklı açıklaması yok. Var tabii ki de çünkü Apple. Oldum mantıklı. <gülüyor> Normalde arkadaşlar bu kablo yanlış hatırlamıyorsam 300 lira civarına da aynı işlevi. Apple'da satan Apple model var. Ya yaklaşık 300 liraya var. Tek farkı bu 2 metre. Ro 0.8. 80 santimetre. Evet. Bir de arkadaşlar o düz bildiğiniz kablo hani kopmaya vesaire. Bu düz, çok düz kablo değil. değil. Şey. Hayır bu birazcık <gülüyor> örgü var bak üzerinde görüyor musun? Daha dayanıklı olduğu söyleniyor zaten birazdan testini de yapacağız arkadaşlar. Bunun şöyle bir farkı var. Bu dolanmadan sarılabiliyor abi. Yani şu kablo karmaşası olmuyor böyle. Yanında rahat rahat taşıyabiliyorsun. Bak şöyle istediğin kadar yap. Ha ben de sabahtan beri dolanmadan böyle Dolanmadan sarılmak böyle attım Zantan mesela hop gördün mü? Çok rahat geriye açılıyor. Hani mesela kulaklığı cebine atarsın, o çıkartınca 4 saat uğraşırsın. O sırada otobüs gelir gider falan filan. Öyle dolandırırsın tabii ki de. Onu bir de yapamadım bak. Evet o <gülüyor> <gördüm. gülüyor> Harbiden o iddiasını karşılığı O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında 1300 liralık o 300 liralık kablo ile arasında herhangi bir fark yok. Şimdi kablonun 3 önemli yani 3 ana aslında kullanım alanı var. Bir yandan da çekelim. Bir tanesi tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere görüntü aktarımı arkadaşlar. Allah böyle bir anlatmadık defa yapıyorum. Bir diğeri hızlı şarj 100W'a kadar. Hızlı şarjı destekliyor. Eğer cihazınız destekliyorsa cart diye şarj oluyor. Bir de tabii ki de veri aktarım meselesi var arkadaşlar. Görüntü ve şarj dışında saniyede 40 GB'a kadar veri aktarabiliyor. Ama tabii ki de cihazını desteklemesi lazım. Bunu bu nerede işine yarar? Video prodüksiyon içinde uğraşıyorsundur. 8K bir sürü görüntün vardır. Onları sette bir yere aktaracak olursun. Orada çok işine yarar. Ya da böyle devasa bir monitörü görüntü vermen gerekir. Aynen. 5K 60 Hz görüntü verebiliyor vesaire vesaire. Yani biraz Apple ekosistemine de aslında hakim olman lazım. Bunu bir çekişselim. Bir de ben hani bir araba iddiasının olabileceğini düşünüyorum. Deneyelim. Ben çekeceğini düşünüyorum. Deneyelim. Okey. O zaman dışarı çıkıyoruz. Aşağı dönüş. Şimdi ofisin dışına geldik arkadaşlar. Kabloyla birlikte önce çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu bir göstereyim sizlere. Şöyle kendi telefonuma taktım. Başka bir telefona takıyorum. Çalışmıyor. Dıdım. Çalışıyor. Oluyor. Şimdi her zaman olduğu gibi kabloyla ne yapmayı çok severim? Asılmayı. Ağacı asılmayı. <gülüyor> Hocam karzan mı ya? Artırmam bir şey olmaz. Lan! <gülüyor> <Heh. gülüyor> Allah, dede dede, tamam yani bir şey yok, bayağı aslında. Ne ha, ben nasıl diyormuşum ağacın kökü gibi, <gülüyor> yeryüzü yere giriyor. Hiç anlamak mı? Takıyorum. Tamam. Yo çalışıyor. Çalışıyor. Hocam, başka ne yapalım? Keskin Daş. Daş vurdum, iki ipim. Hocam, tam olarak altı yapabiliriz. Şarj olurken <gülüyor> deneyelim. Vuruyorum o zaman. Bakalım şarj kesilecek mi? Ana. Bin üç üst edenin lirasını bıraktım şu an. Bayağı görüyor. Şarj devam. Oğlum kablo delik sık oldu. 50 liralık kablolarda böyle olmuyor. Devam. Daha taşı kablo. Helal. Taşı kıran kablo. Çarj oluyor, sıkıntı yok. Hı. Bağlayalım mı? Bağlayalım bence, finalde arabayı çekebilirse okey. Tamam. Bence arabayı boş alalım, biz çekmeye çalışalım. Binden önce ilk de Şahin'imiz hazır. Hocam ver onu, ben bir gemici düğme atayım. Tamam hocam, arabayı bir boş alalım. At boşa. Vitesi boşal, korkma. Emniyet kemerini tak, bitkinin gücü belli olmaz. Vallahi yapıştırırım geri ya. Çekiyorum. Hadi, kırbaççıyım ben de. Ha. Çek! Önek ablosu ekmesin. O ne oğlum köpek gezdiğim gibi. Gel. Şahin, Şahin gel oğlum. Şahin, <gülüyor> <gülüyor> Böyle çek dayı doğru söylüyor. Dur çekemez. Hop ben Böyle durur mu lan araba? Az öne al bakayım. Şahin kıçını şuraya. ver. Düz yolda çocuk da çıkar. Al çek. Ben çocuk muyum oğlum? Ben Sen düz çeke. yolda çekemeyeceksin. Allah Allah Allah al. lan dur dur dur dur. <gülüyor> al onu al. Al sana 1.300 lira. Ben Hadi mi? bakalım. Arkadaşlar ufak bir çekim arızası oldu ama bu kablonun yedeği yok şu an. Alamadık. <gülüyor> Para bitti. Kirayı da ödeyemedik. Şimdi şöyle araba geri geri gelirken kablo altında kaldı. Siz o sahneyi göremediniz. <gülüyor> Ambeyan kurban kesili gibi şahit oldum o sahneye. Neyse dur yapma. Arabanın altında kaldı, 650 lirası burada. Aynen. Diğer kalanı da burada hesaplayamadım. Sesini Bak bakayım çalışıyor mu? Gel. Bak yeşili yeşili. Şimdi planımız şöyleydi arkadaşlar. Çekme işlemini yaptık. Bir sıkıntı yok. Araba ara kendi kendini çekemedi. Yok. İki arabayı birbirine bağlayacak bu kabloyla. <gülüyor> Tabii ki de orada da muhtemelen kopacaktı. Şurada dayanamayan kablo. Ama ufak bir çekim hatası. Çekim hatası değil aslında ya. Çekim hatası değil ya. Şoför acemi biraz. Sen Niye? bunları evde bağla çağdaş. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte işine çıkacağız. sadece Apple olduğu için bana soracak olursan. 1.300 TL satılan bu. Aynısının 300 TL bu arada. 300 TL de çok. Hani bence çok gerek yok ama profesyonelsinizdir. Hani bu kabloya verdiğiniz paranın daha fazlasını yapabiliyorsunuzdur. O zaman almaya değer. Ev kullanıcısına ben öyle hızlı şarj edeyim için çok yok, yok eden bir kablo değil arkadaşlar. Bir de esas mesele şu. Şimdi bunun desteklediği teknolojiyi destekleyecek cihazlara da sahip, sahip olman. Gerekiyor ki bu verimi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi doğanın da altında kaldı yani doğanın altında kalan bir kablo bence. Çeşi çeker hocam. Çeker. Videomuz bitti. O zaman arkadaşlar Kafana takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilir. Ayrıca şurada bulunan beğen butonuna basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Öyle enteresan ürünler görürseniz de bize mutlaka yazın ki, ki bunu da sizin tavsiyelerinizle aldık ve denedik arkadaşlar. Başka bir tekno videosuna görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.